Bir şeyi dönüştürdüğümüzde birçok şeyi dönüştürebilmenin de imkanlarına kavuşabiliriz. Onun için belki çok daha kolay, basit olarak hayatımız içerisinde yapabileceklerimiz de onun için bugün başlayalım istiyorum. Mesela sadece bir yürüyüşünü, bir duruşunu, hayat içerisindeki işte diyelim ki bir tavrını aslında fark edip onun önce okumasını yapıp ondan sonra da onun üzerine yapacağımız küçücük değişiklik ve dönüşümlerle hayatımız içinde bir sürü konuyu dönüştürebiliriz arkadaşlar. Bir taraftan hem bunları görelim hem de yürümenin, duruşun doğru ve iyi yapılabilmesi için konuya biraz odaklanalım. Her birinizin kendinize göre yürüyüş tarzları vardır. İnsan kendisini belki çok az fark ediyor olsa da dışarıdaki, çevredeki insanlara baktığında çok değişik yürüme şekilleri göreceksiniz. İşte kimisinin diyelim ki bir omuz yukarıda, kimisinin ki bir omuz geride ya da işte bir el böyle kimisinin sallıyor, kimisi işte çok hani dayı dayı dedikleri, kimisi işte çok göğüs kabartarak, kimisi kambur, kiminin omuz kapalı, kiminiz omuz geride. Yani her bir kişi için farklı farklı durumlar var ki bunların her birinin de gerek karakterimizde, gerek şey, iç organlarımızda, hayatımızda, geleceğe sunacağımız kaderlerle de bir sürü tabii ki etkileşimleri var. Fakat birçoğunuz yürüyüş yapıyorsunuz ve insanların duruşlarını seyrediyor ve kendinizin de hayata karşı bir duruşunuz var. İşte sizin öncelikle duruşunuz aslında bu hayata ben böyleyim diye bir yansımanız. Her türlü hareketimiz içerisinde, davranışımız içerisinde olduğu gibi. Öyleyse herhangi bir yerde, ola ki eğik duruyorsanız, kambursanız, işte zaten çoğunuzun bildiği şeyler bunlar ama, yük almaya devam etmek istiyorsan kambur olarak devam ediyorsun. Eğer alamıyorsan omuzlarını kapatıyorsun. Kibirleniyorsan, değil mi? Kafanı yukarıya kaldırıyorsun. Paralden yukarıya kaldırıyorsun. Eziksen, ezilip büzülüyorsun. Kasılarak, çok kasarak yürüyorsan, rahat hissetmiyorsan, yeteri kadar henüz kendine güvenmiyorsun. Onun için Fisagor okulunda talebelerin yürüyüşlerine ve duruşlarına bakıyorlar. Birkaç şey daha var tabii ki işte yaşına da, gülüşüne de bakıyorlar. Biz öyleyse duruşlarımızı bir daha gözden geçireceğiz. Ve mümkün oldukça herhangi bir yerde otururken, dururken duruşumuzu işte önce okuyup, tespit edip ondan sonra da arkadaşlar... Sanki başınızdaki saçlarınızdan, tüylerinizden bir şey yukarıya doğru sizi çekiyor böyle, yukarı doğru kaldırıyor... Ve aynı zamanda omuzlarınızdan ve olduğu yere de rahatça bırakıyor böyle. Ve o bıraktığı yerde sanki kafanızla arkaya yastamışsınız mümkün oldukça. Ve bu şekilde bırakıyorsunuz kendinizi. Şimdi acele etmeye kalktıkça bir şey çabuk yapalım dediğimizde dedikçe boyun öne doğru gidiyor. Gerildikçe de geriye doğru kasılıyor. Onun için mümkün oldukça vaktiyle her şeyin olacağı kanaatiyle tam da olduğumuz yerde bu rahatlıkla, gevşek ve sakin bir şekilde bulunmakta. Herhangi bir beklentiyle ya da bir yere yetişmenin endişesiyle değil, tam da olduğumuz yere aslında eminlikle kendimizi bırakmak diyelim buna. Yürürkense arkadaşlar şimdi, yürüyüşün çeşitli basamakları ve kademeleri var. Öncelikle evinize yürürken arkadaşlar her gün, hiç olmazsa 1-2 dakika avuç ay, ay, ayaklarınızın tabanlarını yere basıp yeri avuçlayarak sanki böyle aynı e, bir ağaca tırmanan işte diyelim ki bir maymunun sımsıkı o dalları yakalaması gibi ayaklarınızı böyle güzelce açın ve açtıktan sonra da ayak parmaklarınız ve işte diyeyim ki yanlarınız topuklarınızla beraber de yeri güzelce avuçlayın. Sanki böyle tırnaklarınızı geçirip toprağa gibi bir iki dakikalık her gün bir yürüyüş yapın ki bu sizin öncelikle topraklanmanızı ve hayatla, dünyayla bağ kurmanızı kolaylaştıracak. Onun için şimdi yani ayağımı açtım iyice, parmaklarımı açtım. Bastım ayağımı. Ve bu sefer sıkıyorum böyle. Bak şöyle alıyorum. Yeri avuçluyorum yani. Hop şunu yaptım. Ondan sonra diyelim ki adım attım. Avuçluyorum. Yani böyle... Aynı elimle yaptığımı ayaklarımla yapıyorum. Evet, bu böyle yeri tutarak, hele bunu bir de toprakta, çimenlerin üzerinde yapabiliyorsanız koyun ve avuçlayın böyle. Güzelce, bakın şöyle. Ve bunu bir kere tabii, hop bir kere. Hop bir kere. Hop bir kere. Her seferinde yeri güzel bir şekilde kucaklayarak ne yapıyoruz aslında? dişimizi, tırnağımızı toprağa geçiriyoruz. İşte bu da yürüyüşün köklenmesi diyelim. Onun dışında tabii ki bazı tai chi ve denge hareketleri var. Ağaç duruşları bilmem işte buna benzer e, gong eksersizlerinde yapılan bazı duruşlar var. E, eğer mümkünse çok az dizlerinizi kırarak, çok azıcık topuklarınızı dışarıya alarak e, işte diyelim ki kalçanızı çok az öne alıp şu şekillerde diyelim ki çok az her gün birkaç dakika durmanız şu rahatlıkta sanki burası dümdüz sırtınızı yasladınız şu şekilde durmak herhangi bir yerde size fayda getirecektir. Bunlar duruş çalışmaları. Yürüyüşlerde ise arkadaşlar önce dışarıdaki insanların nasıl yürüdüğünü seyredin. O yürüyüşleri önce okuyun. Ayakların nerelerine basıyorlar. Şimdi yolda yürüyen insanların ee, nasıl yürüdüklerini, ayaklarının nerelerine bastıklarına dikkat edin. Mesela eğer şöyle basılıyorsa sürekli, değil mi? Mesela bunu gözlemleyin. Kaderin Kodu kitabında biz hani ayağının neresine basıyor, ve o bastığı yerle ilgili duygusunu, düşüncesini, nereye akupunkturu yapmak üzere bunu yaptı. Bastığı ile ilgili çeşitli zaten açıklamalar yaptık. Bu bizim kitaplarımızda mevcut. Eğer evin içinde işte diyelim ki herhangi bir yerde güm güm buralara basılıyorsa, eskiden de hatta bu konuda kadınların bu şekilde yürümesiyle ilgili bazı okumalar halk arasında da yapılır yani. Değil mi? Şöyle. Şimdi kimisi ne yapıyor? Yanları basıyor. Bunlarla ilgili ne demiştik? Karaciğer. Topuklara basıyorsa böbrekler. Değil mi? Yumurtalıklar bunlarla ilgili. Kimisi bakıyorsunuz mesela şuralara çok basıyor değil mi? Kalın bağırsaklar ve cinsel organlarla ilgili kısma çok Yumurtalıkta bir sorun varsa, bir problem varsa kişi bakıyorsunuz ki şuraları yiyor. Şuraları yiyor. Şimdi özellikle eğer içe basılıyorsa e, burada e, hem bağırsaklar hem de cinsel organlarla ilgili bir rahatsız olduğunu gör görürsünüz. E şimdi bazı kişilerin ne kadar mesela şöyle bastıklarına, şöyle yürüdüklerini şahit olduğunuzda işte bırakamamakla ilgili aslında alışveriş dengesinde sorun olduğunu... Önce dışarıda izleriz. Ondan sonra kendimizin nasıl bastığımıza bakarız ki işte... Yavaş yavaş adımlarımızı, yeri basış şekillerimizi iyileştirmeler bu sefer yapmaya başlarız. O ayak basışlar iyileştikçe o organlı o frekansla olan bağlantılar da iyileşecektir ki çünkü kainata yansıttığımız duruş ve frekansla iyileşecektir. Kimi kişiler arkadaşlar ayaklarının şöyle içe doğru, hani böyle gene vakum ve işte bir pozisyonla işte. Şöyle ya da şöyle bastıklarını görürsünüz. Şimdi bunlarda arkadaşlar eğer bir kişi hayatının önüne engeller yapıyorsa değil mi? Yani kendi eğer diyeyim ki mesela bazıları şöyle yürüyor. Yürürken daha mesela hani sakatlık olanı söylemiyorum. Yürürken tamamen böyle bir içe basma durum var ki ne yapıyor yani ilerlemekten korkuyor. Şimdi bazıları tamamen şöyle, yani odaklanamıyor değil mi? Odaklanmayla ilgili çeşitli durumlar yaşıyor. Şimdi o zaman e, hayatına doğru hedefler koyacak çok açık yürüyenler, gelecek planlarına bakacaklar, eril ile barışacaklar ve maneviyata ...işe diyelim ki hak ettikleri dengeyi verecekler. Diğeri ne yapacak? Anneye kızmayı, öfkelenmeyi bırakacak. Hayata diyelim ki ilerlememekten dolayı... ...işte önüne engeller koyma ihtiyacını bırakacak. Yani yeteneklerini açacak. Ve yeteneklerini açtıkça da... ...ne yapacak? E, hayat içinde daha ileriye gidecek. Ama onun dışında diyelim ki yürüyüşler sırasında... ...herhangi bir yere... E, kaykılmalar varsa bakacağız sağ mı sola mı bunlar çünkü aynı zamanda omurgada da belli yükleri meydana getiriyor ki eril ve dişil prensipleri yine e, kitaplarımda anlatıyorum ki e, oradaki hani pozitif ve negatif kaderin kodu kitabını hatırlayın oradaki şemaları eril ve dişi olarak bunların neden kaynaklandığı ile ilgili de orada gerekli bilgileri alabiliriz ki. Ona göre aslında o sola yatıksak, düzelirken neden daha fazla maddeye, dünyaya yüklenmek zorunda kalıyoruz? Neden o kadar anneden destek almak ihtiyacındayız? Ya da neden babadan, ruhtan o kadar çok gelecekle ilgili bir destek alma arayışımız var? Hemen bunları göreceğiz. Hem içeride hem duruşta iyileştireceğiz. Şimdi arkadaşlar yürüme ile koşmanın arası tabii bazı farklar var. Yürüyüşlerimiz bizim özellikle len sistemlerini çok iyi çalıştıran bir şey ki faydalı ki ve sürekli bizim e, bedenimizin yenilenebilmesi bağışıklık sistemimizin güçlenebilmesi için yürüyüş çok önemli ve bu yürüyüşleri yaparken de e, özellikle bir taraftan tam olarak bedeniniz olmanız ve aerobik yani nefesinizin e, aldığınız oksijenin kullandığınız oksijenle dengede olması yürüyüş için önemlidir. Oysa ki koşudaysa tam tersine oksijen borçlanmasına girerek anaerobik bir solunum sistemi içerisinde bir antrene olmak, kondisyon için yapmanız önemlidir. Demek ki biz e, oksijeni e, tam denge içinde alışveriş yapmak üzere yürüyüş yapıyoruz. Ve yürümenin de aslında tempoları her kişiye göre de doğal olarak değişebilir. Fakat yürürken ne yaparız? Çiçeği, doğayı, denizi, hayvanları birçok yeri daha rahat seyir ederek gidebiliriz. Ve bu seyir esnasında da aslında doğadan, hayattan besleniriz. Ve bu beslenmemiz de sadece fiziksel değil, duygusal ve ruhsal tarafımız için de çok önemli ve çok kıymetlidir. Burada baktınız ki herhangi bir yeriniz zorlanıyor. Beliniz, sırtınız herhangi bir şey var. Bilin ki duruş bozukluğunuz var. Gidin hemen sırtınızı bir yere verin. Ne tarafa doğru sağa mı sola mı? Ne tarafa doğru diyeyim ki yaslanmada bir problem yaşıyorsunuz. Hemen oralarda bir düzeltmeler yapın. Göreceksiniz ki e, o düzeltmelerle her sefer o farkındalık antrenmanlarıyla gittikçe iyileşecek. Şimdi koşuya eğer geçiyorsa kişi de şimdi bazıları evet yavaş tempo iyidir ama sürekli yavaş tempo koşmak sizi yavaşlatır. Aralarda mutlaka interval denilen duraksamalı hızlı koşular yaparak bedeninize hız verin. Kaç yaşında olursanız olun mutlaka koşuyu da antrenmanlarınıza, çalışmalarınıza eğer yürümeyi yapabiliyorsanız yani şöyle çok küçük bir tempoyla da de koşulabilir. Önemli olan yürümek başka koşmak başka olduğunu bilmeniz. Aralarda mutlaka hızlı hareketler yapın. Hayatınız içinde hız kazandıracak belli egzersizleri koyun. Hiçbir şey yapamıyorsanız orada zıplayın. Zıplarken çok küçük dizlerinizi yukarıya çekebilirsiniz. Herhangi bir hareket yapabilirsiniz. Hiçbir şey yoksa minnacık çökyüzü. Şimdi diyorum ki şöyle yapıyorum ya, ama bunu bir de hızlı yapın. Yani bedeniniz hızlı hareketlere de alışsın. Yani her sefer aheste, aheste çok yavaş değil. Hayatın bir ritmi var. Bazen hızlı, bazen yavaş olmak gerekiyorsa bunları da ritimlerinizin içerisine koymamız faydalıdır. Rutin her zaman yatay ve negatif enerji olduğunu hatırlayarak ne yürüyüşünüzü, ne koşunuzu, ne duruşunuzu her zaman aynı şekilde yapmak durumunda değilsiniz. Her gün aynı yoldan yürümeyin. Her gün aynı şekilde değil, aynı kişilerle değil, her gün Bunları değiştirin ki hayatınıza dönüşümler gelsin, yenilikler gelsin. Yenilikleri hayatımıza çekelim. Özellikle yine yürüş için şunu söyleyelim. Mümkün oldukça arkadaşlar yürürken rahat bırakın kendinizi. Bir bakın kasılan bir tarafınız var mı? Bir tarafa doğru çok fazla gidiyor mu? Rahat kollarınız hani şöyle kasılarak bırakın daha sakin olsun. Ve bu sakinlik içerisinde nefesinizi... Hayatla, doğayla bütünleşmenizi kolaylıkla yapın. Parça, bütüne aittir yasasını hatırlayın. Ve küçücük bir şey değiştirdiğinizde dönüşümünüzün ne kadar da hızlanacağını göreceksiniz. Sadece bir duruşu, sadece bir yürüyüşü ve o yürüyüş esnasındaki belki yüzünüzün şeklini bir gülümsemeye çevirerek, baktığınızı seyrettiğinizi gülümseyerek, kucaklayarak yaptığınıza ne kadar kucaklanacağınızı seyredin. Bakın nasıl güzelliklerle buluşuyorsunuz. Sevgilerimle. Hoşça kalın.